Bir tane posta pulu 0.44 liradır. Yani 44 kuruş. 1000 pulluk bir rulo kaç paradır? Güzel. Bu soruyu bu arada posta pulu. Posta pulu büyük nostalji oldu. Posta pulu ne demek? Artık elektronik posta var. Pul falan gerekmiyor değil mi? Neyse güzel nostalji. Bu soruyu çözmenin iki yolu var ve ben iki yoldan da çözeceğim. Önce kestirme olanı göstereceğim ama nasıl yapıldığını anlamanız önemli. Sonra da uzun ve klasik yoldan çözeceğim. O zaman 0.44 lirayla başlıyoruz. Şimdi sadece 44 kuruşumuz var. 0.44 lirayı yazacağım. Bu sadece bir tane posta pulunun ederi. O zaman bu sadece bir pul. Bunu bir pul olarak yazıyorum. O zaman 10 tane pul ne kadar tutar? Eğer ki bir pul 0.44 lira ise o zaman 10 tane pul, virgülü sağa doğru bir boşluk oynatabiliriz, bir hane oynatabiliriz, buradaki sıfırı da silebiliriz. O zaman 10 pul 4.4 lira olacak ya da 4 lira 40 kuruş diyebiliriz. Eğer 100 tane pul alacaksak ne kadar ödememiz gerekir? Aynı mantığı kullanacağız. 10 kat daha fazla alıyoruz. O zaman virgülü bir hane daha sağ oynatacağız. O zaman 100 tane pul 44.00. Yani tam 44 lira olacakmış. Evet, mantıklı. Eğer bir pul yüzde 44 lira ise o zaman 100 pul 44 lira eder. Veya bunu sadece virgülü kaydırmak olarak da görebilirsiniz. O zaman 1000 tane pul istersek virgülü bir boşluk daha bir hane daha oynatmalıyız değil mi? Virgülü sağa doğru oynatmak demek 10 ile çarpmakla aynı şeydir. O zaman 1000 tane pul istersek 440 lira olacak. Şimdi bir tane daha sıfır ekliyoruz ve artık kuruşların olmadığını gösteriyoruz. O zaman bunu çok hemen hızlıca yapacaksak 0.44 lira ile başlayabiliriz. Sayıyı 1000 ile çarpıyoruz. 1000. O zaman bir sıfır daha koyacağız ve virgülü buradan buraya kaydıracağız. Burada sayıyı 10 çarpı 10 çarpı 10 ile çarptık. Yani 3 defa 10'la Ve o da zaten 1000'e eşit ve böylece de 440 lira çıktı. Şimdi klasik yöntemi kullanarak cevabımız doğru mu değil mi bir sağlamasını yapalım. 1000 ile 0.44 Evet bunları çarpıyoruz. O zaman hemen başlayalım. 4 kere 0, 0, 4 kere 0, 0, 4 kere 0, yine 0, ve 4 kere 1, 4. Doğrudan 1000 kere 4 de diyebilirdik. Ve sonra da virgülü bir boşluk daha oynatacağız ve bunun için 1, 0 daha ekliyoruz. Ve bir kere daha 4 kere 0, 0, 4 kere 0, 0, 4 kere 0, 0 ve 4 kere 1, 4. Yani aslında sadece 4'ü 1000 ile çarptık. Bu da 4000 eder. Eğer ki buradaki sıfırı saymazsak, çünkü bir boşluk sola gideceğiz ve geriye bir şey kalmadı. Ondalıkları hiç takmadım. Şimdiye kadar bu işlemi sadece 1000 kere 44 olarak gördüm. Ondalıkları yani yok saydım. O zaman işlemimiz 44 çarpı 1000 ise, 0 artı 0, 0, 0 artı 0, 0, 0 artı 0, 0, 4 artı 0, 4, artı 0, 4 olur. Ve bu 4 de aşağı iner. Eğer ondalıkları görmezden gelirseniz burada bir sorun yok. 1000 kere 4, 4000 olduğu için 1000 kere 40, 40.000 olacaktır. O zaman 44.000 elde edeceğiz. Ve bu da 44 değil, 44. Ondalık işaretinden sonra gelen 2 basamağımız var. O zaman cevabımızda da virgülü 2 basamak sola oynatacağız. 1 ve 2. O zaman bir kere daha ne oldu? 1000 tane pul için 440 lira ödemiş olduk.